Başladı hocam. Tamam. Hocam sesim geliyor mu? Evet hocam. Evet sesim geliyor. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hayır, i̇nşallah. Çok şükür, hamdolsun. Sizler nasılsınız hocam? İyi misiniz? Allah'a şükür ben de iyiyim. Allah'a bir bakayım şöyle. Evet. Görüntünüz de e, net, sesiniz de gayet net. Sıkıntı yok. Evet, hayırlısı. Evet. Ee, bir beş dakikamız var hocam. Ama... E tabii ben ben de bir şey bir test yapayım diye açtım. Eyvallah, eyvallah. Ee... Yani beş dakika daha katılımcıları bekleyebiliriz. Ondan tamam, sonra... sıkıntı yok. Ee, başlayalım inşallah. Hı -hı. İnşallah. Ben o zaman. Merve istersen durdur kaydı bir daha başlatalım sana. evet değerli arkadaşlar sevgili katılımcılar oku okut derneği bünyesinde başlattığımız İslam felsefesi okumalarının 14 bölümündeyiz. Bu hafta bir denge filozofu olarak İbn Rüşt başlıklı bir müzakeremiz olacak. Bugün yine bu konuyu konuşmak üzere alanın uzmanı, İbn Rüşt uzmanı bir hocamızla, Sayın Profesör Doktor Hüseyin Sarıoğlu hocamızla birlikte olacağız. Hocamız şu an bizlerle beraber müzakereyi birlikte yapacağız inşallah. Öncelikle ben hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? İyi misiniz inşallah? E, Allah'a şükür iyiyim. E, yeni yüzlerle, gençlerle tanışmak çok e, olumlu etki yapıyor. Heyecan ve enerji veriyor işin doğrusu. Amin evet olalım. hocam. E, davetimizi kırmayıp icabet ettiğimiz için teşekkür ediyoruz. E, bizi gerçekten onur ettiniz. Sağ olun. E, Hüseyin hocamdan kısaca bahsedeyim. Hüseyin Kendisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde profesör doktor olarak çalışıyor. İslam Felsefesi ya da Türk İslam Düşüncesi uzmanı. E, doktorasını e, İbn-i Rüşt Felsefesi üzerine yaptı. Mahmut Kaya hocamızın da öğrencisi değil mi hocam? Yani evet hocam. efendim. Evet, Mahmut hocamızın da öğrencisi. E, dolayısıyla şu an kitabı da yanımızda İbn-i Rüşt Felsefesi. Ee, şöyle göstermiş olalım. Evet. Ilk, bas bas i̇lk baskıları evet. evet e, bu eski bir baskı herhalde. Doğru. Siz, e, kaçıncı baskıyı yaptı hocam? Dokuzu yaptı. Maşallah. Maşallah. nice e, baskılara diyelim inşallah. Yo, yanlış olmasın, dokuz mu? Altı galiba, altı. Altı galiba. Ve Hafif evet. dokuzu yaptı, dokuzuncu baskı. İbn-i herhalde 6 baskı. Evet. Gitmek evet. üzere de tahmin edeyim. Şimdi e, hocam, biz e, genelde bir saat, bir saat on beş dakika gibi bir e, yayın yapmış oluyoruz. Müzakeremiz o şekilde devam ediyor. Yani ben, ben böyle bir giriş yapıyorum genel e, itibariyle programda. Arkasından size sorularımızı yönelterek müzakereyi hani sizin katkılarınızla genişletmiş oluyoruz ve arkadaşlarımız yani bu sizin makalenizi okuyup da müzakereye katılan şu an katılımcı olan arkadaşlar yüksek lisans ya da lisans öğrencilerimiz onlar da sorularını müzakerenin nihayetinde size yöneltiyorlar bunların da cevabını aldıktan sonra son, sona erdiriyoruz yani müzakereyi sistematiğimiz evet. böyle. Evet. Ee, sizin de Dirizih'in e, platformunuzu biliyoruz, takip ediyoruz. Arkadaşlarımız da biliyorlar. E, ama daha kısa mı yapıyorsunuz hocam siz orada? Efendim, efendim biz orada e, tabii YouTube çok renkli bir dünya. E, çok fazla bilgi akışı var. Onun için de yarım saati geçirmemeye çalışıyoruz ama bazen e, o ölçü duramıyoruz. Bir saati hatta bir saati geçtiği de olabiliyor. Evet. Daha sonra bizim bu kayıt altına aldığımız e, videomuz Oku TV'nin YouTube kanalında da yayınlanıyor. Ertesi gün ya da işte iki gün sonra diyelim yoğunluğa göre. Çünkü çok fazla okuma grubu var. E, herhalde 20'ye aşkın belki daha fazladır. Maşallah. Evet, giderek de artıyor. Çeşitli üniversitelerden hocalarımızın başlattı okuma grupları var. E, dolayısıyla hocam e, bugün güzel bir müzakere olacağını ben hemen kısaca İbn Rüşd'ten şöyle bir bahsedelim. İbn Rüşd, eee Ebul Velid Muhammed bin Ahmed İbn Rüşd el-Kurtubi olarak biliniyor ki biz geçen hafta zaten Endülüs'te e, felsefe başlıklı bir müzakere yapmış ve İbn Baccedden bahsetmiştik. İbn Tufeyl'e e, değinemedik ama şeyde vardı. Müzakere programımızda vardı. E, bu üçlü Filozof grubunun, yani endülüs filozoflarının üçüncüsü oluyor İbn-i Bir anlamda da, hocamız da aydınlatır bizi, İbn-i Tüfeil'in öğrencisi de sayılıyor diyebiliyoruz. Yani belki doğrudan olmasa da, dolaylı olarak öğrencisi de sayılıyor. 12. yüzyıl Kurtubası'nda, 1126 yılında dünyaya geliyor. 1198 yılında yine Merakeş'te vefat ediyor. Sonra yanılmıyorsam cenazesi Kurtuba'ya tekrar getiriliyor. Ee, i̇bn Rüşt, dedesinin ismi de i̇bn Rüşt, babası da Ebul Kasım i̇bn Rüşt. Yani e, isimleri birbiriyle aynı ama ayrılan yönleri var. Ee, Nisbelerini mesela i̇bn Rüşt'ü ayırmak için El-Hafi e, nispesi kullanılıyor. Bu şekilde. Yine e, hukukçu bir aile, yani e, baba, dedesi de Maliki kadısı ve hukukçusu büyük bir müderris, alim. Babası da Hakeza öyle. Kendisi de yine hem e, işbiliyede hem de e, Kurtuba'da kadılık yapıyor. Maliki kadılığı ve e, Kadı baş kadılık yapıyor Kurtuba'da. E, yine sarayda e, herhalde yanılmıyorsam, İbn-i yerine saray tabipliği de yapıyor. Çünkü bir tıpçı yanı da var, tıp ilmi de öğrenmiş. Çok yönlü bir filozof i̇bn Rüşt bu anlamda. Ama tabii i̇bn Rüşt'ü bizim için hani en tanınır kılan ya da en belirgin özelliği açısından onu söyleyecek olursak, Aristoteles'in sadık takipçisi olarak hatta eserlerinin yorumcusu olarak Biliniyor. O yüzden kendisine İslam dünyasında eşşari deniyor. Ee, diğer işte Latin ya da işte bugün Batı dünyasında da commentator yani onun yorumcusu şeklinde bir ifade kullanılıyor. Ee, dolayısıyla bir Aristoteles yorumcusuyla ve sadık e, öğrencisiyle, talebesiyle karşı karşıyayız. Bir Müslüman filozof olarak İbn-i e, biyografi, biyografisiyle. Şöyle kısa kısa bilgiler vereyim tekrar. Yani Yahudiler Aben Roş diyorlar. Batı e, dünyasında ise Aver Roş ya da Aver Roy's şeklinde söyleniyor. E, çocukluğunda Muvattayı ezberlediğini biliyoruz. E, daha sonra fıkıh dersleri alıyor babasından. E, sonra da işte felsefe, e, mantık, tıp gibi e, ilimlerde kendisini geliştiriyor. Ama hayatında en önemli dönüm noktalarından birisi 1169 yılında i̇bn Tüfel tarafından e, muvahhidi hükümdarı Yusuf bin Abdülmü'mine takdim edilmesi, onun tanıştırılması. İbn-i Rüşt e, bu vesileyle saraya girmiş oluyor ve sarayda e, Aristoteles'in eserlerini başlayıp hem okuyor hem yorumluyor. Onlara işte hem telhis yazıyor hem e, şerh yazıyor Talik yazıyor. Eserlerinin birçoğunun başlığı da bu şekilde zaten. E, hayatı Aristoteles'i anlamak e, ve yorumlamakla geçiyor diyebiliriz. E, daha sonra 1169'da e, İşbirliğe Kadılığı, 1171'de Kurtuba Başkadılığı var. 10 yılı aşkın e, bu kadılıkları yapıyor. Kendisi bir fakih yani dolayısıyla. Saray Tabipliği var 1182'de i̇bn yerine bahsetmiştik. 1198'de de Merakeş'te vefat ediyor i̇bn Bir filozof, fakih bir filozof ve gördüğümüz kadarıyla en önemli eseri İslam felsefesi açısından Gazali'nin Tehafütül Felasife isimli eserine yazdığı Tehafütül Felasife isimli eseri ve Fastül Makal eseriyle din-felsefe ilişkisini e, yorumladığı e, yani felsefeyi din açısından değerlendirip onun konumunu ve meşruiyetini sorguladığı eserler e, diyebiliriz. Biz bugün e, çoğunlukla bunları konuşmak istiyoruz hocamızla inşallah. Yani teafüdü teafüdte e, ve fasdül makalla e, İbn Rüşd ne yaptı ve daha sonra hem Batı dünyasında hem İslam düşüncesine etkisini konuşacağız hocam. Ben sözü size bırakayım. Siz kendi girişinizi yapabilirsiniz. Daha sonra sorularımızı yöneltelim inşallah. Hocam. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii hayat hikayesini zaten arkadaşlarımız değişik kaynaklardan takip etme imkanına sahipler. Ee, bütün ayrıntılarına girme imkanımız ve şansımız da zaten yok. Sizin de işaret ettiğiniz gibi e, İbn-i Rüşt, 3 e, alanda hakikaten otorite sayılacak e, derecede uzmanlığa efendim ve ihtisasa sahip. Bunlardan birisi hukuk alanı, fıkıh alanı, İslam hukuku. Biri tıp alanı, öbürü de felsefe. Felsefe, bilim. Tabii o dönemde zaten yeni çağ gelinceye kadar felsefe, bilim iç içe. Felsefe dendiğinde bütün hepsini kendi şemsiyesi altında toplayan bir üst e, isimden bahsediyoruz. Şemsiye bir kavramdan bahsediyoruz. Şimdi i̇bn Rüşt'ü bu e, kitap bölümünde ya da makalede bir denge filozofu diye ben niteledim. E, evet. Şimdi ona işaretle başlayayım. Niye böyle bir niteleme yaptım? Şimdi efendim i̇bn Rüşt bu saydığımız üç alandaki uzmanlığı ile ee, insanı anatomik olarak, fizyolojik olarak biliyor. İnsan davranışları, eylemleri, insan ilişkileri, toplum yapısı, toplumsal ilişkilerde hukukçu olması bakımından çok iyi biliyor. E, felsefi formasyonu, Felsefe formasyonu bakımından da insanın bilme imkanı, kapasitesi ve o kapasiteyle üretilmiş olan e, insanlık tarihinin bilgi birikiminden de haberdar. Döneminde olup bitenlerden haberdar. Dolayısıyla bu üç boyutlu birikimiyle hakikaten hem bu boyutların kendi içinde hem de bu üç boyutun arasında da bir denge gözettiğini ben görebiliyorum yaptığım çalışmalarda yani evet. uzmanlık alanları itibarıyla bir e, denge filozofu. Gibi. Denge filozofu, şöyle denge filozofu şimdi hukuk çalışmalarına baktığınız zaman, e, Bidayetül Müctehid ve Nihayetül Muktasık diye şaheser bir hukuk evet. kitabı var. Orada da yaptığı şey hilafiyat dediğimiz e, mezhepler arası, ekoller arası görüş ayrılıklarının gerekçelerini arıyor bu. İnsanlar böyle bir farklı görüş benimsemiş, geliştirmiş, ileri sürmüş ama niye böyle yapmış? Hep bunun ne peşinde. Yapmış? Anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla felsefede de aynı şeyi yapıyor. Tıpta da işin teorik boyutunu kendi birikimi o yönde, pratiğde var ama işte İbn Zuhr diye bir arkadaşı var tabip aynı zamanda. Efendim o, onun da sanki bir iş bölümü yapmış oluyorlar. O pratik boyutunu, uygulama boyutunu e, İbn-i Rüşt de nazari teorik boyutunu üstleniyor. İşte, e, ve malum o tıp eserini e, Külliyat adlı tıp El eserini, Külliyat. Evet. El Külliyat Fit adlı eserini kaleme alıyor. Hı -hı. Dolayısıyla şimdi o her üç alandaki birikimiyle e, olup bitene bakıyor. Ve bu noktada Hı -hı. efendim işte en özellikle e, ve hassasiyetle yöneldiği i̇bn Rüşt'ün benim görebildiğim iki problem var. Bunlardan bir tanesi epistemoloji bilgi meselesi, ikincisi hmm. din-felsefe ilişkisi meselesi. Niye? Evet. Orada baktığı zaman geriye doğru yapılan tartışmalar, felsefi e, müzakereler yahut e, ileri sürülen görüş ve teoriler de bir dengesizlik görüyor. Onun için bu konu üzerinde e, yoğunlaşıyor diye ben düşünüyorum. E, bu da metodolojisini İbn-i ortaya koyuyor. Bir defa e, i̇bn Rüşt her şeyin yaratılışta zaten onun biliyorsunuz din felsefesine e, geldiğimiz zaman din felsefe ilişkisine belki orada da tekrar temas etme imkanımız olabilir. Onun e, ihtira ve inayet diye iki... Tanrı kanıtı üzerinde yoğunlaşıyor başka şeylerden ziyade. Niye bunu tercih evet. ediyor? Özellikle ihtira delili ve inayet delili. Evet, ihtira ve inayet delili. Çünkü diyor bu iki delil hem din de, e, dinin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'de e, efendim insanlara sunulan deliller hem de felsefede var zaten. Yani bu dengeyi hep evet. gözetiyor, ortak noktaları yakalamaya evet. çalışıyor. E, bu çerçevede de efendim e, bütün kainattaki var olanların hepsinin ayırt edici özellikleri, ortak yanları zaten var var olmak bakımından, ayırt edici özellikleri hı hı. ve kendilerine özgü fiilleri, işlevleri, fonksiyonları, formları, suretleri de diyebiliriz. Hı hı. E, o nokta üzerinden gidiyor. bu Böyle bakınca da insan peki e, nasıl bir ayırt edici alameti farika diyebileceğimiz, bir özelliğe sahip düşünme, düşünme evet. gücü, idrak gücü, kavrama gücü. Bütün hareket noktasını buraya teksif ediyor, buradan hareketle olaylara bakıyor. Yani ben onu evet. insan merkezli, insan eksenli bir perspektif diye düşünüyorum. Hakikaten evet. öyledir, din felsefe ilişkisini öyle kuruyor, bilginin imkanı, meselesini yine oradan hareketle, Efendim Tanrı tasavvurunu oradan hareketle vesaire yani insan merkezli bakıyor olaylara. Hı. Niye? İnsanı tanıyor çünkü. En iyi tanıdığı şey i̇bn Rüştün insan. Hukukçu boyutuyla o davranış ve ilişkilerini e, uzmanlığıyla efendim, psikolojisini de biliyor. E, psikolojisini de biliyor tabii. Hı. Çünkü o psikolojinin yansıdığı yer hukuk alanı yani en iyi Hı. orada. E, anatomisini de biliyor insanın. Fiziki yapısını da biliyor. Çünkü tabip Efendim e, felsefi birikim olarak o akıl dediğimiz gücün ürünlerini de biliyor Efendim ve çok sistematik kafa bu sistematiklik ya da aristotelesi Sadık bir izleyici diye hep nitelendirilir Efendim e, o hukukculuğuyla da ilgili bana kalırsa niye hukuk son derece disiplinli son derece hassas e, dengeler üzerine işleyen bir bilim e, bir uygulama alanı Dolayısıyla İbnü İbnüşt Aristoteles'in eserlerine baktığımda sanki hukuk metinlerindeki didaktikliği, inceliği, dakikliği orada buluyor. E Platon'da ne var? Diyaloglar halinde gidiyor karma karışık bir şey. Evet. Kim ne söylüyor, niye söylüyor ayırmak çok zor Platon'un eserlerini. Evet. Zaten antik çağdan ya da e, kadim medeniyetlerden en bol, en e, efendim fazla sayıda metin Antik Yunan'dan intikal ediyor. Şimdi bunu e, görmek lazım, kabul etmek lazım. Evet. Dolayısıyla Aristo da onu buluyor. Sistematik bir metinler silsilesi var, sistematik bir perspektif var. Onun için bana kalırsa ondan daha ziyade hoşlanıyor. Çünkü hukukçu adam. Aynı dakiklik efendim tıpta da var. Yani her şeyi yerli yerine koymanız lazım. Dolayısıyla ben denge filozofu derken biraz bunları kastediyorum. Tabii daha e, söylenecek şeyler var olabilir ama bu kadarıyla iktifa edelim. Onun için de metodolojiyi önemsiyor i̇bn Şimdi e, Aristoteles'e sadık bir izleyici nitelemesini efendim e, haklı kılabilecek tavır ve tutumlarını e, besleyen bir unsur da onun metodoloji anlayışı. E, evet. Bu nokta üzerinde de ben önemli duruyorum. Şundan dolayı i̇bn e göre temelde e, insan aklının yetkince işlev görebilmesi için iki metot var. Ana metot var, yöntem var. Bunlardan bir tanesi e, hiç kimsenin fark etmediği bir problemi, bir sorunu fark eder, ortaya koyar e, insan efendim ve bunun çözümüyle ilgili de bir şeyler yapar. İlk defa problemi tespit eden ilk defa çözümü de üretir. Şimdi bu en felsefi, en ilmi efendim, en burhani yöntemdir. Keşke herkes bunu yapabilse ama İbn Rüşd'e göre bunu yapabilen insan sayısı çok az. Aristot da bu tür insanlardan bir tanesi. Ona göre en önde geleni. Niye? E kendisinden önceki birikimi hazır almış, darmadağınık olan o birikimi sistemleştirmiş. Metodolojisini koymuş, mantığı kurmuş, her disiplini ayırmış, birbiriyle ilişkilerini göstermiş. Tasnif yapmış, ilimler. Tasnif yapmış, Edvin yapmış, hepsini yapmış. Dolayısıyla bu metodolojiyi en iyi uygulayan isim olarak onu görüyor ve değerlendiriyor. İkinci metot ya da yöntem, daha önce ortaya konulmuş bir problem o probleme dair çözümler, görüşler, yaklaşımlar üzerinden hareketle yeni bir şeyler söylemeye çalışma metodu. Şimdi birinci metot hem çok zor hem çok kolay. Niye? Oyunu kuran sizsiniz. İstediğiniz gibi bir metotla yaparsınız. Kimse de niye böyle yaptın diyemez çünkü siz biliyorsunuz işi. Şey. Ama ikinci metot e, sorumluluk gerektirir, dikkat gerektirir, hassasiyet gerektirir. Niye? E çünkü siz bir ray üzerinde gidiyorsunuz. Birinin açtığı yoldan gidiyorsunuz. Bir kere o yolun hakkını vereceksiniz. Bu adam niye böyle baktı olaya? Niye böyle bir efendim çözüm önerisi ortaya koydu? Nereden hareketli? Hangi kriterlere göre? Bunların hepsini anlamanız lazım. İşte hukukta da bunu yapıyor. Onun için bir daha Yatürk de dikkat çektim. Şundan evet. dolayı bu görüştedir diyor orada da. Burada da aynı şeyi adeta... Efendim işte Aristo metinlerini şerh ederken, özetlerken, incelerken de Gazali'nin tehafütünü yaparken de Farabi'nin işte Galen'in vesaire yaptığı bütün o özetleme ya da şerh çalışmalarının hepsinde o çalışmayı yaparken o müellifin yerine geçiyor adeta. Yani felsefi bir empati yapıyor. Öyle söyleyelim. Evet. Aristo diyor bugün olsa ben bu konuları onunla konuşsam, sorsam acaba bana nasıl izah ederdi? Zihninin arkasındaki soru bu. Onun için de İbnü'rüşdün e, özellikle e, büyük şerhinde o tefsir adını alan şerhlerinde Hı -hı. E, adeta bunu yapıyor. Onun için orada Ebu Lü demezse ben de şöyle diyorum demezse İbnü'rüş nerede başlar nerede biter hakikaten ayırmak çok zor. Yani o şeyleri açarken tabii ki insan kendi tercihlerini kendi ee, düşüncelerini düşüncelerinde bir şekilde yediriyordur oraya ama ağır basan Aristo. Dolayısıyla buradan e, bu hassasiyeti ve bu metodu dolayısıyla çok farklı i̇bn Rüş portreleri çıkıyor. Bir bakıyorsunuz aynı konuda 3-5 i̇bn Rüş var. Şimdi Latinler bambaşka bir i̇bn Rüş'ten söz ediyor. İşte Yahudi e, takipçileri bambaşka bir i̇bn Rüş'ten söz ediyor. Arap takipçileri Efendim vesaire filan bu bununla da ilgili bir şey. Ee, şimdi Aristoteles'in hakkını vermeye çalışıyor. Onun içinde diyorlar ki satır satır izliyor. Ne yapacaktı? <gülüyor> yani ne yapabilir? <gülüyor> Onun adına konuşabilir. Şimdi biz bugün derste arkadaşlarla makale analizleri yapıyoruz yüksek lisans dersi. Efendim bir makaleyi bir arkadaşımız bulmuş okudu. Efendim var ilgili bir makale. Onların tarih görüşüyle ilgili. E şimdi e, dört paragraf var. Dört paragrafta da farklı farklı şeyler aynı filozoftan bahsediliyor. Dört kişi farklı bir şey söylüyor. E, niye? Çünkü kendisi konuşturuyor filozofu. Söylemek istediğini ona söylüyor. i̇bn Rüşt'ün böyle bir meselesi yok. Neyse o ayrıldığı yerleri zaten çok net belirtiyor. Bu metodoloji önemli. Ondan dolayı ben e, i̇bn Rüşt'ün metodolojisi ve zihniyet dünyası, zihniye, zihniye, ilim zihniyeti ve yöntemi diye başlık açtım. Satır hmm. aralarından o ilkeleri benim e, çıkardım, belirledim. Aynı şeyi araştırmada e, yaptığı bu hassasiyeti yöntem olarak e, efendim insanlarla bilgi paylaşımında da gösteriyor. Evet. Çünkü insan odaklı e, baktığı için bütün <gülüyor> olaylara her insanın idrak düzeyi, kapasitesi bakımından aynı olmadığını biliyor. Vaka zaten. E ama her insanın aynı hayatı yaşamak zorunda olduğunu da biliyor. Dolayısıyla kendi çaplarınca, kendi kapasitelerince anlayabilmeleri için onların durumuna göre söylem türleri olduğu vakıasını da biliyor. Hem felsefede, hem başka alanlarda, hem efendim dinde bu böyle. Oradan bakıyor olaya. Dolayısıyla işte bu dengeleri gözetiyor. Onun için denge filozofu demiş oldum. Metodoloji son derece önemli. İnsan gerçeğini, merkeze alışı son derece önemli. Bütün olaylara oradan bakış son derece önemli geliyor bana. Eyvallah hocam. Çok güzel. Şimdi tabii İbni Rüşt'ün Aristoteles'le olan ilişkisi bağlamında geniş bir bilgi verdiniz bize. Sanırım İbn Rüşt Aristoteles'in aşılamayacağını söylüyor hocam. Bu bu konuda hem fikir miyiz acaba? Yani aşılamayacak bir filozoftur. Şimdi şimdi şimdi, şimdi e, hakikaten e, mesela kimileri de derler ki bütün bir felsefe tarihi Platon'a düşülen düşülen dip noktlardır. Evet. Bu bir hayranlığın, bu bir kadir bilirliğin ifadesidir. Bunu anlamda almamak lazım yani bakıyorum diyor ben elimizdeki mevcut birikime efendim e, ortaya konulmuş olan e, yaklaşımlara görüşlere efendim ya Aristoteles'in yaptığının üstüne çok fazla bir şey konmamış konamamış yani onun tartıştığı problemler yaklaşımlara bakıldığında e, zaten o hocasıyla hesaplaşmış yani Platoncu e, Platon ve Plat, e, Platon sonra gelenler şarihlerde Platoncularla vesairelerle insan gerçeğine insanın aktif bir hayat yaşayabilmesine en uygun tarz, yöntem, tutum Aristotela görüyor adam. Diyor ki o açıdan baktığımda ben efendim göremiyorum diyor. Yani onun üstüne bir şey konmamış. Onun geliştirdiği mantık kullanılıyor. Efendim metot o. Evet. Herkes evet. onun gözüyle bakıyor olaylara. Efendime söyleyeyim. Ee, böyle bir o bir hayranlık ifadesi sanki diyor Allah bu adamı özel diyor yaratmış bu işleri derlesin toparlasın diye göndermiş. E şimdi bunu dedi diye Aristoteles'in her söylediğini bir Müslüman filozof olarak kabul mi ediyor? Yo. Mesela metafizik alanlarda diyor ki e, bu konuda Peygamber dışında hiç kimsenin görüşü mutlak doğru diye değerlendirilemez. Şimdi bunları bir araya getirmek lazım. Sadece bir tarafını alır bakarsanız, İbn Rüşd, Aristotelesi tanrılaştırıyor. Onun için diyor ilahi sanki diyor, ilahi evet. bir inayet var bu adamın üzerinde. E şimdi bunu birçok insan için denmiyor mu? Yani askeri e, şeyler, e, siyasi efendim başarısı olan insanlar, hatta sporcular insanlar yakıştırıyor. Bunu böyle anlamak lazım. İbnürüş e, satır satır, kelime kelime, adım adım Aristoteles'i yok böyle bir şey. Yani benim gördüğüm İbnürüş böyle bir İbnürüş değil. E, şu anekdotu da ben e, bu arada belirteyim. E, Türkiye'de ilk e, defa İbnürüş'ü doktora düzeyinde araştıran kişi benim. E, benden sonra birçok araştırmalar yapıldı. Hı. Ben şimdi İbnürüş'te araştırmaya başladığım zaman bize araştırma yöntemlerinde öğretilen şeyler vardı efendim önce işte ansiklopedi maddelerine bakın sonra birkaç makale okuyun ondan sonra birkaç kitap okuyun falan filan ondan sonra zihninizde bir şey oluşur sonra bir belli bir plan yaparsınız bu plan değişebilir gelişebilir falan falan filan e şimdi ben bunu yaptım efendim bu alanla ilgili olan kişilerle görüştüm hakikaten adım adım o söylenenleri uyguladım kafam temelli karıştı <gülüyor> Bambaşka bir şey. Herkesin bir İbnürc portresi var. Sonra dedim ki ya bu insanlar da belli kaynaklardan yararlanıyorlar. Ben onu da şeyde ön sözde falan da belirttim galiba. Belirtmiş olmam lazım. Evet, evet. Ben e, dedim ki kendim bakacağım İbnürc'te. Kendi gördüğüm İbnürc'ü koyacağım dedim. Fazla mukayeseye girmedim. Çok kritik noktalarda efendim farklı bir sonuca varmışsam işaret ettim dipnotlarda notlarda gösterdim yani, yani İbn Rüşd Aristoteles'i okurken hangi yöntemi kullandıysa siz de okurken hangi yöntemi kullandı. Bir, bir bakıma onu yaptım ama şöyle bir dezavantajımız vardı bizim e, o e, 80'li 90'lı yıllarda e, internet yok. Tabii. Kütüphaneler gelişmemiş. Yok. Gidiyorsunuz bir kütüphanede bir kitaba bakacaksınız, bir fiş dolduruyorsunuz, ya diyorlar üç saat sonra gel ya ertesi gün gel diyorlar. Gidiyorsunuz bakıyorsunuz, e, fotokopi yeni yeni yaygınlaşıyor falan filan. Evet. O imkanlar da yok. Efendim, e, zaten Türkiye'de İslam Kütüphanesi yeni yeni oluşuyor daha. Evet. Eski kütüphanelerde yazmalar var. Yani matbu, eser bulmak çok zor. Evet. E, o şartlar altında ulaşabildiğimiz ölçüler içerisinde e, bu kadar bir şey yapabildik ama efendim, e, fena da olmadı gibi duruyor. İkinize Biz... sağlık. Elinize sağlık. İkinci Gayet bir, güzel oldu. Bu... Altıncı baskısını yaptırıyoruz. Bizim alanımızda, e, efendim, örnek e, alınabilecek, bakılabilecek, görülebilecek test sayısı, bir, bir elin parmakları kadar. Bizim önümüzdeki İslam felsefesi alanındaki hocaları hemen ben size sayayım bu arada. Bu genç arkadaşların istifadesi olur. Evet. Benim hocam Mahmut Kaya. Sizin de hocanız oldu Bekir Karlıga. Evet. Efendim Fahrettin e, söyleyin adını. Olguner. Olguner. Fahrettin Olguner. Bunlar e, İstanbul. Yani, e, onlar sonra. Bir, sonra yani, doktora yaparken, İlhan Hoca da doktora yapıyordu. Benden birkaç evet. yıl önce. Efendim yani bizim önümüzdeki hocalar. E, bunlar e, İstanbul felsefe. E, Ankara'da mübahat Türker Küyer. Efendim onun öğrencisi olarak Ahmet Arslan. İlahiyatlara baktığımız zaman İslam felsefecisi olarak efendim bir Ankara ilahiyat var zaten başka ilahiyat yok. Mehmet Bayraktar o da yurt dışından yeni dönmüş efendim. Ee, Mehmet Aydın zaten din felsefecisi. Süleyman Ayrıkbolay efendim felsefe tarihçisi çatpat İslam felsefesiyle ilgileniyor. Yok yani şey yok. Yayımlanmış tez yok. Eee efendime söyleyeyim. Dolayısıyla kendi yolumuzu, yordamımızı, planımızı kendimiz oluşturmamız lazımdı. Efendime söyleyeyim, hocalarımızın katkılarıyla. Ama şimdi öyle değil. Şimdi bol, her türden, e, istediğiniz kadar model var. O modellerden istediğinizi, ister sentezleyerek, ister ayrı ayrı bir tanesini tercih ederek yapabilirsiniz. Evet, evet şimdi ne ne diyorduk? Bu Aristo meselesi. Hı hı. E, şimdi e, İbnü'ş Aristo'yu e, tanrılaştırmıyor filan. Hiç kimse merak etmesin. O haddini de biliyor, e, nerede duracağını da biliyor ama e, adamın hakkını da veriyor. Aynı şeyi Gazali için yapmıyor mu tevhütte? Bu kadar tabii, tabii. polemik yapıyor, bu kadar eleştiriyor, bu kadar şey yapıyor ama ya büyük adam diyor, bu, bu, bu, nasıl oldu da bu işi bu yaptı diye hayret ediyor, şaşırıyor. Evet. Dolayısıyla denge filozofu diyorum ben İkmi diyor Rüşte. Evet. Söyleyeceği övgü varsa onu da yapıyor, yapacağı eleştiri varsa onu da yapıyor. Zaten e, herhalde en önemli metodundan bir tanesi yönteminden. Yani hiçbir şeyi körü körüne kabul etmemek, böyle yapıp öyle. seçerekten e, almak. Yani, e, öyle. Şey, ben seçenek. öyle görüyorum en azından. Evet. evet. evet. Hocam bu bağlamda İbn Rushd'in e, yani meşhuri felsefenin herhalde en belirgin e, temsilcisi olduğunu söyleyebilir miyiz yani biz? İbn ya da Farabi ile kıyasladığımızda. Söyleyebiliriz. Niye söyleyebiliriz? Çünkü e, İslam dünyasına tercümeler yoluyla, efendim, e, felsefi düşünce geldi. Gerek antik Yunan'dan, gerek efendim başka kültür havzalarından e, çeviriler yoluyla malum aktarıldı. E, bu de doğrudan evet. doğruya Arapçaya olamadı. Arap toplumunun öyle bir şeyi yok, birikimi yok. Daha ziyade Süryaniler üzerinden oldu. Hı hı. Yani önce e, bir kısım metinler Süryence'ye çevrildi. Süryence'den Arapça'ya aktarıldı. efendim. E, dolayısıyla bu çeviriler, bir de adamlar konuyu bilmiyorlar, problemleri bilmiyorlar. çevirilerde çok eksilme var e, şey bakımından. E, karışıklıklar var. İşte burada hı. yeni Platoncu Plotinus'un Ennaatlar adlı eserinin 4-5-6. kitapları, bölümleri ya da ee, Aristoteles'in teologyası diye çevriliyor. Aristoteles'e atıfla çevriliyor. Efendim, dolayısıyla evet. biz iler e, Aristoton için çok uğraşmışlar. Yani Aristoyu bu uzlaştıracağız. Hem Ariston'un kendi içinde hem hocası Platon'la uzla işte Farabi'nin biliyorsunuz şeyler yazan Beynere iyil hakimeyn diye bir metni var. Ee, iki Felsefeyi bütünlemek bir problemleri, bir de dinle uzlaştırmak gibi problemleri tamam. var. Orada Platon'un yaklaşımı onlara daha şey geliyor. Onların perspektifinden dinle uzlaştırılabilir. Niye? Daha ruhani bir boyut var orada. Halbuki Aristoteles'in yorumunda daha bilimsel bir şey var. Daha tabiata dönüp, doğaya dönüp, oradan hareket eden bir şey var. Halbuki dinin e, ana umdesi, ekseni Tanrı inancı, Allah inancı. O da metafizik bir boyut. Dolayısıyla o daha işlerine geliyor. Ee, Farabi i̇bn Sina yeni Platoncu perspektiften bir Aristo felsefesi ortaya koyuyorlar. Harmanlıyorlar bir bakıma. Dil ve metodoloji Aristoteles'in organonu ama problemler ele alınırken idealizme doğru kayan bir perspektif var. E kindi yine hakeza öyle. Dolayısıyla biz de zaten Meşayi ya da peripatetik dendiğinde Kindi, Farabi, i̇bn Sina, i̇bn Rüşt e, dikkat çekiyor. Arada evet. başka tabii onların ekolüne mensup e, başka düşünürler, filozoflar var ama en göze batan bunlar. Şimdi bunlar arasında baktığımızda e, i̇bn Rüşt hakikaten bir meşai ya da peripatetik. Niye? E, çünkü e, saf aristometinlerinden hareket ediyor. Evet. Aristoteles'in bütün metinleri, mantık metinleri dahil e, çok emek veriyor efendim ve e, İbn Sina'yı özellikle Aristoteles'i e, çarpıtmakla da itham ediyor. Evet. Gazali ile beraber bazen İbn Sina'ya yükleniyor biliyorsunuz Hı -hı. Dolayısıyla e, saf Aristocu diyebileceğimiz bir şeyi var, perspektifi, konum ve duruşu var i̇bn Rüşt'ün. Evet. Diğerleri Platonculukla harmanlanmış bir Aristo portresi sunuyorlar. Evet. Dil, plan, problemler, Aristo'nun şablonu ama içerikte Platoncu unsurlar var. Efendim bu artık herkesin gördüğü, kabul ettiği bir şey. Evet. Hangisi daha şeydir? O ayrı bir tartışma konusu. Ama i̇bn Rüşt böyle bir yerde, böyle bir konumda duruyor insanı merkeze aldığı için insan aklını da önemsediği için e, her şeyi insan açısından ele alıyor. Halbuki e, diğerlerine baktığımız zaman e, efendim o e, kelamcılardan da alınmış özellikle İbn Sina kelamdan da aldığı bir takım verilerle metafiziği daha ön plana çekiyor. Tabii. Halbuki İbn Rüşd'e göre insan burada yaşıyor, buradan oraya doğru yöneliyor. Bu kadarını ben söylemiş olayım. İbn Rushd hakikaten saf, katıksız Aristocu bu anlamda. Yani Aristoyu Körük örneği izliyor anlamında değil. Onu bir kere daha belirtmiş olalım. Eyvallah hocam, sağ olun. Şimdi tabii İbn Rushd insanın aklına vurgu yapıyor, özellikle insan aklının değerinden, hani insanın ayırıcı niteliği olarak bahsediyor ve e, oradan da felsefe anlayışına geçiş yapıyor. Yani insan işte hem nazari akıl hem ameli akıl bu ikisinin yetkinleştirilmesi söz konusu. Yani felsefe herhalde bu. Yani i̇bn e göre insanın ameli aklının ve nazari aklının yetkinleştirilmesi bir anlamda. Buradan da tabii dinin de tanımına geçiyor. Yani din de bir şekilde vahiy yoluyla aynı muradı amaçlıyor, gaye ediniyor insanda. Ve özellikle de insanın bir anlamda metafizik ve işte eskatolojik inançlarını hem yerli yerine koymak hem de ameli anlamda onu geliştirmek adına ve yine ilmi açıdan insana bir takım ahlaki bilgileri, dini bilgileri, ilahi bilgileri vermesi açısından dinin de bir fonksiyonu olduğunu söylüyor. Evet. Bu anlamda dinle felsefeye bir konu ve gaye. Birliği e, biçerek buradan bir felsefe yapıyor. Yani İbn-i hani sizin de söz ettiğiniz gibi e, en önemli derdinden bir tanesi bu. Yani Din-felsefe ilişkisi. Tabi burada sizin de vurguladığınız gibi felsefe bugün bizim konuştuğumuz felsefe değil o tarihlerde. içerisinde e, bütün bilimsel disiplinlerin olduğu bir anlamda bilim yani. Aslında Tabii. dinle bilimi e, karşılaştırmış oluyor, uzlaştırmış oluyor. Ee, çok fazla vaktimiz kalmadığı için biz hemen bu konuya geçelim hocam. Ee, Şimdi isterseniz... şöyle yapalım Hı. hocam, müsaadenizle o konuya Tabii. hemen geçeceğiz ama hani insan merkezli, insandan hareketle Hı -hı. falan deyip duruyorum. Bunun iki e, efendim göstergesini daha belirttikten sonra hemen oraya geçelim. Hı -hı. Şimdi e, sebeplilik meselesi var biliyorsunuz. Evet. Yani Sebep-sonuç ilişkisi meselesi. Hı -hı. Bu hem metafiziğin bir problemidir. Sebeplilik meselesi, yani fizyin bir problemidir, e, efendim. Hep oralarda ele alınır. E, ama İbnü'rüş bu meseleyi bilginin imkanı meselesi gibi ortaya koyuyor. Yani Hı -hı. bu da e, efendime söyleyeyim belki e, vurgulu bir şekilde ilk defa e, tarafımdan gündeme getirilmiş bir şey. Evet. E, şimdi e, karşılaştırma olarak genç arkadaşlarımız için söyleyeyim. Bizim Farabi ve i̇bn Sina'nın felsefesinde faal akıl dediğimiz ilkeyi çekip aldığınızda sistem çöker. Evet. Her şey faal akıl etrafında döner. Epistemolojide faal akıl, ontolojide faal akıl, ahlakta faal akıl, din felsefesinde faal akıl, her şey gelir orada düğümlenir. Evet. Şimdi aynı durum İbn-i açısından bakıldığında sebeplilik. Sebepliliği çekip aldığınızda fizikte olmaz. Metafizik de olmaz, Tanrı alemi ilişkisi de kurulamaz, Tanrı insan alemi ilişkisi de kurulamaz, din felsefe ilişkisi de kurulamaz. Dolayısıyla sebepliliği böyle önemli bir konumda görüyor. Biliyorsunuz Tevfid'de, Gazali'nin Tevfütül Felsefede metafizik problemleri ağırlıklı olarak ele alır, tartışır filozoflarla, filozoflara karşı. Ama üç tane problem vardır fizik problemi iken klasik e, literatürde Hı -hı. gelenekte birisi sebeplilik meselesidir evet. Hı -hı. efendim bu meseleyi metafizik boyutu itibarıyla oraya çeker alır Hı -hı. efendim o, o düzlemde tartışır niye e, ay altı dünyada diyelim o günün sınıflamasıyla fail diyebileceğimiz herhangi bir şey yoktur bunu dediğimiz zaman dini anlamda zora gireriz, şirke düşeriz filan gibi evet. bir şey vardır. kelamcıların nazik <gülüyor> <has> <gülüyor> vardır. Şimdi i̇bn bu meseleyi, bu hassas meseleyi felsefesinin omurgası yapıyor. Niye? Çünkü diyor şu benim akıl mekanizmam, bilme yeteneğim, sebeplilik üzerinden iş görüyor. Yani Kant'ta nümen fenomen diye bir ayrım yapılır biliyorsunuz. <gülüyor> Nümen'i bilemeyiz. Biz fenomen olarak biliriz. Zihnimize yansıdığı ölçüde biliriz. E, i̇bn de diyor ki biz tamam zaten i̇bn Sina'da da var Farah hepsinde dış dünyadaki hiçbir nesneyi biz tanımlayamayız. Sadece işaret ederiz. Tanımı tümeller üzerinde yaparız. Peki tümeller nasıl oluşur? Tümeller de varlıklar arası karşılaştırmalarla Aristoteles'in adına kategori dediği şeylerin onlardan soyutlanması. Önce ayrıştırıyoruz onları. Temel özelliklerini belirliyoruz. Farklılıklarını ortaya koyuyoruz o bireylerden e, tekil varlıklardan tikel varlıklardan soyutlayıp tümel oluşturuyoruz. Ya bu sebeplilik üzerine oturuyor. Sebep sonuç ilişkisini kaldır battığımızda ben neyi bileceğim? Bu akıl ne işe yarayacak? Niye hmm. düşünüyor? Dolayısıyla buradan hareketle e, bunu ortaya ikinci e, göster. da hocam hemen ilahi bilgi ile insani bilginin farkını da bu beyan ederseniz. Yani, tabii şimdi bu hmm. bu ilke üzerinden diyor ki İbnü'rüşd Hı -hı. ilahi bilgi Allah'ın ilmi Hı -hı. hikmeti varlığın sebebidir. Çok güzel. Varlık da benim bilgimin sebebidir. Böyle bir silsile var. Evet, Dolayısıyla öyle. ben varlığı bildiğimde Allah'ın hikmetini bilmiş oluyorum. Bu varlığı ne yapıyor? İnsanla Allah arasında bir aracı yani bilme aracı olarak. Öyle tabii. Ben öyle onun oluyor. eserinden hareketle onu bilmiş oluyorum. Evet. Eserinde de o sebep-sonuç ilişkisiyle hikmetini koyuyor. Hmm. Şimdi su, geliyoruz şeye, sudur teorisine de bu arada hemen e, söyleyelim. Sudur hmm. teorisi biliyorsunuz Farabi tarafından e, ortaya konulmuş İb İbni Sina tarafından daha da geliştirilmiş bir teori. Orada birden ancak bir çıkar diye bir ilkeye dayanıyorlar. Onun içinde 10 on tane akıl. İşte faal akıl sonuncusu. Faal akıldan da ayaltı dünya. Bütün ne varsa e, biyolojik, kimyasal, evet. fizikli her şey ondan sorulur diyelim Amiyane ifadesiyle. Efendim İbn-i diyor ki bunu böyle anlamaya gerek yok. Bunca çokluk ve çeşitlilik bir bütün oluşturuyorsa, bir süreklilik varsa bunca değişmenin arkasında bu ancak tek bir ilke tarafından yapılabilir. Evet. Yani süduru da böyle yorumluyor. Dolayısıyla hem Aristoteles'in hakkını almış oluyor bir bakıma. E, hmm. Ve farklı bir... Aynı şeyi faal aklı kozmolojik bir ilki olarak kabul etmediği gibi psikolojik bir ilki olarak da kabul etmiyor. Epistemolojik bir ilki olarak da kabul etmiyor. Faal aklı. Faal aklı da insan aklının bir fonksiyonu olarak, bir boyutu olarak alıyor. Dahası kindide de benzer bir şey var. Biz diyor faal akıl dediğimiz şeyi insanın dışında insanın yapısının ötesinde bir şey diye düşüneceksek onu İnsanların topluca efendim ortaya koydukları kavram ve bilgi biriki mi diyebiliriz ancak niye? E bugün biz şimdi bu dijital dünyada efendim bir şey öğrenmek istediğimizde nereye başvuruyoruz? Google'a. Ana servis'lere başvuruyoruz. Tık, tık tık tık tık alıyoruz. Aklımızı harekete geçiriyoruz işte. Kavuruyoruz konuyu değil mi? Evet. İlk, i̇lk önce bunu kindi dillendirmiştir. Hı hı. Metafizik ilk felsefe kitabının satır aralarındadır o. Efendim böyle açıkça da şey yapmamıştır. E, hatta yani bu konuda hocamızın da kulaklarını çınlatalım. O metinlerin çevirisinde metinlerinin, efendime söyleyeyim, e, hep eskizlerini ben gözden geçirirdim, okurdum ederdim. E, o sürekli aktif akıl diye e, hocamız, İslam Ansiklopedisine de yazdığı maddede öyledir. Gerçi o Süleyman Bolay Hoca adına, efendime söyleyeyim, çıkmış bir maddedir ama ee, hocamızın e, bu akıllarla ilgili bize doktora derslerinde okuturdu. Sürekli aktif akıl aynen Farabi İbni Sina'nın e, aktif aklı gibiydi orada. Sonra ben o metinleri böyle e, elden geçirirken buldum. Hocam dedim Kindi Farabi İbni Sina gibi düşünmüyor. Bakın işte burada diye e, <gülüyor> yürüyüş gibi düşünüyor o da. Efendim o e, psikolojik akıllar e, kademelendirmesi var ya maddi evet. akıl vesaire vesaire evet. giden. Dolayısıyla şimdi i̇bn Rüş burada da yine faal aklı, insan aklının bir boyutu diye almış olarak insana veriyor aktiviteyi. Evet. Felsefe... Ontolojik fonksiyonundan sıyırmış oluyor. Aynen öyle. Hı -hı. Din felsefe ilişkisini de zaten böyle kuruyor. Şimdi gelelim din felsefe ilişkisine. Evet. Evet. Şimdi en önemli sorun bu İslam dünyasının hala evet. sorunudur bu. Bugün hepimizin sorunudur. Efendim, ilahiyat fakültelerinin özellikle sorunudur. Maalesef. maalesef. Efendim, maalesef e, işte bugünlerde yine böyle bir dalga hareketlendi. Efendim, felsefeye karşı anti-felsefi bir evet, evet. çıkış. Efendim, yok dinden eder, yok öyle yapar, yok böyle yapar. Tam Vallahi, da İbn Rushd hatırlattı işte hocam. E, aynen öyle, aynen <gülüyor> öyle. Valla işte biz ilahiyatta okuduk. Efendim, bir e, din görevlisi babanın oğluyum. Efendim vesaire, işte e, aşağı yukarı kaç sene oldu? 86'dan bir hesaplasın gençler, benim matematik zayıfladı. Efendim... <gülüyor> 32, e, sene, 32 sene... 32 sene mi olmuş? 32 senedir bu işlerle uğraşıyoruz, ne, ne imandan olduk, tam tersine. Hmm. Daha da iyi olduk yani. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorlar, anlamıyorlar. Şimdi, evet, evet. ip dürüşte kadar baktığımızda din felsefe hmm. ilişkileri nasıl ele alınıyor? Efendim, kendi çok net zaten diyor ki kardeşim din peygamberin ortaya koyduğu bilgiyi e, filozofun bilim adamının ortaya koyduğu bilgiye göre birçok açıdan üstündür bitti. Evet. Vahiy tartışmıyor bile vardır diyor bu bir vakı adır efendim sıkıntı yok orada. Evet. Şimdi Farabi'ye geldiğimizde Farabi efendim vahiy olgusunun e, nasıl bir mekanizma olduğunu anlamaya çalışıyor. Felsefe ve psikoloji açısından onu izah etmeye, yorumlamaya çalışıyor. Bunu yaparken işte faal akıl diye bir ilki olduğu için faal akıl filozofun zihnini de uyandırır, harekete geçirir. Onun soyutları, tümelleri kavraması onun sayesindedir. Onun feiziyle olur. Peygamberin e, zihnine de yine faal akıl vahyi efendim, ilka eder. E, tabii filozofun aklına Peygamberin hayal gücüne evet. diye bir yaklaşımı vardır. Şimdi buradan hareketle de şöyle bir algı oluşur. Filozoflar Peygamberi filozoftan daha geri planda düşünüyor diye. Bu sebeple İbn Sina'ya geldiğimizde İbn Sina ne yapar? O Psikolojik akıllar dediğimiz maddi akıl, işte heyülani akıl, efendim, e, bilfiil akıl, mükteseb akıl, faal akıl. Mesela bir araya bir kutsal akıl, kutsi akıl diye bir kavram yerleştirir. Niye? Çünkü Farah bir buradan çok çekti. O bunu aşmak adına der ki, peygamberlere özel bir başka akıl vardır, o kutsi akıldır. İşte e, faal akıl e, ya da Cebrail, peygamberin kutsal aklına vahiy. Evet. Burası. Bu akıl ona özel bir akıl. Ona özel bir akıldır. Böyle geliyor. Şimdi bu yaklaşımda ne var dikkatimizi çeken? Dine felsefi bir zemin bulma, evet. din felsefi açıdan adeta meşrulaştırma çabası var. Evet. Öyle söyleyelim. Evet. Gazali de buradan yükleniyor zaten. Hem sudur üzerinden. Efendim hem e, şeyden tabii sonra Gazali de aynı şeyleri başka türlü e, kullanmıyor. Efendime söyleyeyim. Onu da ayrıca burada bir not etmiş olalım. Şimdi İbn-i tabii bir kadı her şeyden önce. E, hukukçu, dededen, babadan hukukçu. E, çocukları da o geleneği sürdürüyorlar. E, zeki de bir adam. Efendim, felsefe de biliyor. E, tıp da biliyor dediğimiz gibi. O bakıyor ki ya bu burada bir tuhaflık var. Onun için oturuyor. Onlar da aynı şeyi yapıyorlar. Yani felsefe ile dini amaç açısından, konu açısından, metot açısından, söylem açısından karşılaştırıyorlar. Tamam ama e, işte bu kaynak meselesinde e, faal akılda buluşturuyorlar. Şimdi İbn de e, değişik açılardan karşılaştırıyor. Amaçları aynı mıdır? aynıdır. Hı. İkisi de insanın teorik, pratik yetkinliğini sağlamaya dönük. E, hatta din, felsefeye göre bu açıdan daha da ön planda. Niye? Ha, geniş Felsefe, Felsefe e, teorik yanı ağır basan bir şey olduğu için Hı. Hı. efendime söyleyeyim, e, din ona göre daha ön planda bu açıdan. Hı. Hı. Hı. E, amaç bakımından. Öte dünyayı da hesaba katıyor çünkü. Hı. Hı. Hı. E, konu açısından örtüşüyorlar. Amaç konu açısından örtüşüyorlar. Hedef hedef kitle bakımından din felsefeye göre daha geniş kapsamlı. Niye? Felsefe sadece burhani yöntemi kullanıyor, söylemi kullanıyor. Din hem katabi hem e, cedeli hem burhani yöntemi. Yani retorik, e, diyalektik ve apodeiktik. Üçünü de kullanıyor. Dolayısıyla hem Havatsa hem cumhura. Kaynak bakımından da bu ikisi aynıdır diyor. Aynı yerden besleniyorlar. Onu da süt kardeş benzetmesiyle yapıyor biliyorsunuz. Tabii, tabii. Farabi ve i̇bn Sina da bu aynı kaynak faal akılken İbn-i öyle demiyor. Aa, hmm. Şimdi diyor bu peygambere doğrudan doğruya ilmi ilahiden levh-i mahfuzdan bilgi olarak geliyor. Tamam. E peki filozof nasıl alıyor bunu? O levh-i mahfuzun, o ilahi bilgeliğin, hikmetin fiili tezahürü olan, tecellisi olan Evrene dönüyor, tabiata dönüyor, doğaya dönüyor, sebep-sonuç ilişkileri üzerinden o hikmeti oradan yakalayıp alıyor. Dolayısıyla aynı kaynaktan besleniyor, demiş oluyor. En orijinal tarafı bu, bir. iki. Biz iki şeyi kıyaslarken, birini diğerine göre konumlandırırken hangisini daha öne çekmemiz lazım? Daha kapsamlı ve genel olanı merkez alıp zemin olarak alıp ötekine Orada meşruiyet aramamız lazım. Onun için İbn-i Rüşfasül makalede din açısından felsefeyi meşrulaştırıyor. Öncekilerin tam tersi. Tam tersini. Tam hmm. tersini yapıyor. Evet. Dolayısıyla felsefe diyor dine göre yasak mıdır? Helal midir? Haram mıdır? Efendim? Mendup mudur? Teşvik edilen bir şey midir? Vesaire. O sorular ayrıntılı olarak zaten metinlerde var. Hmm. Onlara girmiyoruz. Ve diyor ki e, din felsefeyi efendim e, teşvik ediyor, en azından teşvik ediyor. Hatta emrediyor. diyor. Tamam. Allah'ın hikmetini ben nerede göreceğim? Ev mistik bir yanı da yok onun. Yani ben levh mahfuzdan alıyorum diyecek hali de yok. Başkaları gibi. Başkaları diyorlar ki biz de oradan alıyoruz. Evet. Peygamber vasıtalı alıyor, biz doğrudan alıyoruz diyorlar bir de üstelik. Oralara girmeyelim şimdi. <gülüyor> Dolayısıyla. E, İbn-i Rüşt'ün din felsefe ilişkisinde en e, efendim çarpıcı ve orijinal yanı felsefi düzlemde dine meşruiyet aramak yerine dinden hareketle felsefeyi meşrulaştırması. Bunun altını çizmek lazım. Niye? E, çünkü felsefe çok az sayıda insana hitap ediyor. Hı hı. Halbuki din bütün insanlığı muhatap alıyor. Kuşatıcı yanı var. E, bu yönüyle de yine insan odaklı bakıyor meseleye. Nasıl epistemolojide insan odaklıysa din meselesinde, din felsefe ilişkisinde de insan odaklı yaklaşıyor. Yine hatta daha önce de söylediğiniz gibi insanların bilme seviyelerine göre de bir hiyerarşi yapın. E, i̇şte onu da tespit ediyor. Yani işte atabii e Atabi seviyede olanlar, cedeli seviyede olanlar, burhani seviyede olanlar Hı -hı. E, muhatapları da bu şekilde e, bir, bir hiyerarşik. E, şeye tabi tutuyorsun. Aynen öyle. Yani bu yöntemler Aristoteles'in mantıkta sistemleştirdiği o diyalektik, retorik, apodeiktik efendim burhan evet. yöntemi insan realitesine dayanıyor zaten. Evet. Şimdi dolayısıyla aynı şeyi Kur'an'da da buluyor. Öyle değil mi? Üdü ile sebil rabbike bil hikmeti vel mevizesil haseneti ve cadilhum billetihi <Oğlum> <Oğlum> hiye ahsen ayetinde de aynı şey var. Dolayısıyla e, dinle felsefeyi uzlaştırmak için e, Platon'un idealizmine gitmeye de gerek yok yani. birçok şey tabii. burada var. Ya, var zaten. E, Siz doğduğunuzda annenizden hiçbir şey bilmiyordunuz ayeti. E, yine aynı şeyi söylüyor. Yani bir, her şeyi bilerek geldiniz filan demiyor. Bu ayrı. Tabii burada e, şu soruları da soruyor. Tamam. Süt kardeş bunlar ama iki ayrı şey. Evet. Süt kardeş aynı kaynaktan besleniyorlar. Ama birisi doğrudan Allah tarafından melek vasıtasıyla, peygambere bilgi olarak hazır geliyor. Birisi adeta İnsan insanın mı? tırnaklar yak, tırnaklarıyla kazıyarak bin bir mücadeleyle elde ettiği bir şey. Dolayısıyla bunlar arasında insanların idrak seviyeleri, sınırlılıkları dolayısıyla işte tam doğru yöntemi bilememesi, uygun bir öğreticiden istifade edememesi, efendim ee, beşeri zaafları, tembelliği vesaire her neyse şeyden <gülüyor> evet. dolayı zaman zaman dinle bilim felsefe arasında uyumsuzluk gibi gözüken şeyler ortaya çıkabilir. Peki o zaman ne yapacağız sorusunu soruyor. Yine dini nasları, metinleri gruplandırıyor. Dinin özüne dokunmamak kayıt ve şartıyla... <gülüyor> Tevil edilmeye, yorumlanmaya müsait olanları yorumlarız. Neden sonra? Kendi ürettiğimiz bilgiyi birkaç kere kontrol etmemiz lazım. Emin miyiz bunun böyle olduğundan? Hmm. O şartlar altında eminiz. Tamam. Uymuyor mu? O bir yana bu yana, bu yana demek yok. Ne yapacağız? Uğraşacağız. Tamam. Nerede uğraşacağız? Dini metinleri gruplandırıyor. Asla tevil edilmemesi gerekenler, mutlaka tevil edilmesi gerekenler, tevil edilmesi gerekenler, edildikten sonra herkese açıklanması uygun olanlar olmayanlar bakın dedik ya sadece hakikati gerçeği bulmak değil onu başkallara paylaşmak da bir metodoloji bir yöntem meselesi. Evet. Dolayısıyla bütün boyutlarıyla insan realitesini merkez alarak tevil teorisini geliştiriyor. Tevil İbn Rüşd'ün icat ettiği bir şey değil. Gazali'de de var tevil, başkalarında da var efendim. Tefsir zaten tedvin edilmiş, tefsir geleneği oluşmuş. Evet, i̇bn belki şartlarına söylüyor. Yani. İbn-i felsefeyle dini bir arada tutmak adına çırpınıyor. Şimdi bazı arkadaşlar, bazı e, araştırmacılar diyorlar ki, Batılılar da i̇bn işte oradan yanlış anlıyorlar zaten. Faslul Makal adından da hareketle fasletmiş, ayırmış dini felsefeyi sen yoluna ben yoluna demiş. Hı. Yok ki böyle bir şey. Yani iki şeyi ayırarak uzlaştırma mı olur? Yani mümkün değil. İktisal diyor, kitabın adında bir de ittisal var. İktisal ne demek? Birbirine Hı -hı. bağlamak, yan yana getirmek. Hı -hı. Demek, bütünlemek demek. Fasül makalin ilk cümlesine Arkadaşlar okumuşlardır. Hı -hı. Felsefenin işi, ameli, fonksiyonu, Hı -hı. bütün mevcudatı var olanları Allah'ın kudretine, hikmetine delil olması açısından incelemektir, Hı -hı. araştırmaktır. Demiyor mu? Felsefeyi böyle tanımlıyor. Ha, felsefeyi o. böyle tanımlıyor. Ben onu şöyle yorumluyorum bugün açısından. Hı hı. Felsefenin işi bugün bilimle din arasındaki köprüleri kurmaktır. Başka bir işi yok. Felsefe evet. bunu yapmalı. Doğru. Çünkü bilim ayrılmış gitmiş. O zaman bilimle felsefe iç içeydi. Aynen. Ama şimdi ayrı. Felsefeye ne kalmış kala kala? Metafizik kalmış. Hatta metafizik bile kalmamış. Onu da kaldırdım. Biraz ahlak kaldı hocam işte. Ahlak kal da kalmadı. Ahlakı <gülüyor> da aldılar şimdi. Neuropisikoloji Nöropsikoloji aldılar. Hatta öyle bir noktaya getirdiler ki şu insan denen yapının yüzde doksanı genetik olarak zaten evrimleşerek bilmem ne yaparak formatlanmış. Senin kontrolün dışında bilinç dışı diyorlar buna değil mi? Evet. Efendim bizim bilincimize kalan yüzde beşlik bir alan insan bu hale geldi. E şimdi yapay zeka bilmem ne zaten tamamen robota doğru gidiyor. Hani ne? insan özgürdü? Yani. Hani insan efendim e, bambaşka bir şeydi. Tabiatın egemeni, hakimi, şu su bu suydu falandı filandı. Dolayısıyla e, İbn-i bugün metodolojisiyle, insana bakışıyla insan realitesinin e, zorunlu ihtiyacı olan insan tabiatının dine, inanca ahlaka, değerlere efendim ve bilimsel olarak ortaya konulan e, verilere bakarak bunları bir arada tutmak, insanın bütünlüğünü sağlamak, hayatın bütünlüğünü sağlamak, din-dünya dengesini kurmak, din-bilim dengesini kurmak, dünya-ahiret dengesini kurmak. Onun için denge diyorum de evet. Onun için İbn-i Rüşt'ün metodolojisi e, bize çok e, lazım şu anda. Batılılar bu dinle felsefeyi ayırdı. Onlar kiliseyle hayatı ayırdılar ya. Tabii. Onu i̇bn Rüştü, İbn-i insan vurgusunu aldılar ama bambaşka bir hale çevirdiler. Hmm. Efendim i̇bn Rüştü seküler, layık bilmem ne bir adam diye koydular. Evet. Efendim biz de onlardan öğrendiğimiz için genellikle biz de öyle görüyoruz. i̇bn Rüştü sevmiyoruz bir türlü yani. Ben çok seviyorum tabii de. Efendim, <gülüyor> <gülüyor> başkaları sevmiyorlar. Şunu da söyleyeyim burada önemine binaen biz de Efendim, bu dinle dünyayı, dinle bilimi, dinle felsefeyi birbirinden ayrıştıran Hı -hı. gazalidir. Bunu da böyle bir nokta olarak evet. koyayım. Bunu konuştuk bir... arkadaşlarla hocam. Konuştuk. Bahçet Oktaş hocayı konuk etmiştik. Dolayısıyla evet. e, onu orada aramak lazım. Hı -hı. E, Hı -hı. Din başka bir şey, felsefe başka bir şey, bilim başka bir şey. Dinle Hı -hı. onların hiçbir ilgisi, alakası yok diyen İbn-i değil. İbn-i tam tersine. Hı -hı. Dinle felsefeyi bütünlemeye uzlaştırmaya, bir arada tutmaya çalışan, ikisini kardeş ilan eden, aynı anadan süt hemen yapılar diye koyan bir adam, e, bu İbn-i e büyük bir bühtandır, büyük bir iftiradır. Evet. Hocam, hemen geri gelmişken bu felsefenin bid'at olduğu vurgusunu yapanlara karşı bir Analoji bir örnek veriyor, bir metafor veriyor, Onu anlatabilir evet, misiniz? Bir, bir kurba, kurban örneği veriyor, kurban Hem keseceğiz. kurban hem de su meselesi. Evet, var. kurban kurban keseceğiz diyor, bir bıçak lazım. E, bıçak hmm. efendim imal eden demek ki o zaman da sanatkarlar yine e, Müslümanlardan ziyade öteki dinlere mensup insanlarmış anlaşılan, yani Endülüs'te, İspanya'da hmm. bizde asıl e, azınlık dediğimiz gruplarsa hmm. efendim Hristiyan işte Ermeni, Rum vesaire, onlar sanatkar. Larmış. onlar hep bu gibi işleri yaparlar. Hmm. E şimdi diyor bıçağı efendim gayrimüslim birisi icat etti diye diyor, ben onu kullanmayacak mıyım kurban kesince kurban, murdar mı olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bir iki, insan diyor zaman zaman su içerken boğazına durabilir, genzine kaçabilir, efendim hava borusuna gidebilir, adam öldü diye su içmeyi yasak mı diyeceğiz biz şimdi diyor ya bu hayati bir ihtiyaç. Hmm insan olmazsa olmazı felsefi düşünme. Niye? E çünkü ben o yolla Allah'ı bulacağım, bileceğim. Başka nereden bileceğim? E din bana mücmel olarak birçok şeyi söylüyor. Dikkatimi de bir yerlere yönlendiriyor. Enfüs diyor, afak diyor, bak diyor. Efendim, düşünmüyor musun diyor, anlamıyor musun diyor. Efendim, e bunlar nasıl olacak? E böyle olacak. Bunun yolu bu. Metodu, mantık e zaten Gazali bunu gördü. işin doğrusu. Efendime söyleyeyim. E, ve mantığı zaten meşru bir yöntem diye ilan etti. Tabii mantık mantık olarak kalamadı. Ayrı mesele. Bu da başka bir mesele. Eyvallah hocam. E, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. E, şimdi sorular var hocam. Arkadaşlar yazıyorlar chat kısmına. Ha, evet. E, e, ders asistanımız Merve bizim arkadaşımız. Merve soruları istersen oku. Hocamız e, cevaplasın. Hocam, ee, Mehmet Hoca'nın, Mehmet Yasin Kulçağ'ın sorusu. İbn-i Rüşt'ün akıl dinden üstündür ifadesini nasıl anlamamız gerekiyor? Kaynaklarda böyle bir ifadeye geçiyor demiş. Ee, şimdi akıl dinden üstündür e, ifadesi, nerede nasıl geçiyor? Ben onu tam şu anda hatırlayamıyorum. efendim. E, ama mesele şu. Ee, Hazreti Peygamber'e atfedilen e, hadis olarak atfedilen şeyi ben de bir açayım. Görebilir miyim ben yazılan şeyi? Kıymetli hocam son dönemlerde i̇bn Rüş üzerine yeterli düzeyde yok. Bu değil. En yukarıda mıdır? İlkidir hocam. Evet. Ha, İbn akıl dinden üstündür ifadesi nasıl anlamamız gerekiyor? Kaynaklarda böyle, böyle ifadede geçiyor. Evet. Ya O nerede nasıl geçiyor onu ben şu anda hatırlamıyorum. Ee, ama Hazreti Peygamber'e atfedilen bir e, hadis var. E, aklı olmayanın dini yoktur. Dinin muhatabı insanın aklıdır. Efendim, onun için e, iman e, bütün bizim ehl Sünnet kelamında nasıl tanımlanır? E, i̇şte kalben tasdik dil ile ikrar. Oradaki kalp tabii bizdeki o duygu boyutu falan değil o. İnsanın bütünlüğü, şahsiyeti. İnsan kendi iç dünyasında Efendim onaylar tasdik eder, sonra onu deklere eder. Çünkü sosyal bir varlıktır insan. Ben böyleyim der. Ben böyle bakıyorum bütün olaylara. Efendim evrene, insana, topluma vesaire demiş olur. Dolayısıyla insanın konuşabilmesi de düşünebilmesi de idrak edebilmesi de tasdik edebilmesi de bir akıl işidir. Dolayısıyla efendim akıl dinden üstün diye bir mesele yok. O ikisi süt kardeş zaten. Yani öyle alırsak, oraya bakarsak Hı. akılla, aklın ürünü, felsefe, bilimle, dini, birini onun önüne geçirmek diye bir mesele yok. Benim bildiğim böyle. Sanırım Yasin şuradan söylüyor. Hani, eğer uyuşmazsa naslar tevil ediliyor yani. Oradan. Hı. Hı. Hı. Ya ama şimdi or, oradan efendim bilimi şeye nasıl uyarlayacaksın? Bilim sürekli gelişiyor çünkü. Din bize söylemiş bir şeyleri sembolik ifadelerle, analojilerle, teşbihlerle vesaire vesaire. E kaldı ki, onu da zaten müteşabihatı niye koymuş? Hmm. Cenab-ı Hak kendi kelamına her şeyi açık ve net söyleyemez miydi? E söyleyebilirdi. E müteşabihat olduğu için, felsefe dışında efendim, farklı farklı amelde Bırakın e, kelamı vesaire. Farklı farklı yorumlar yok mu? Niye Hanefi mezhebi var? Niye Şafii mezhebi var? Niye Hamli var? Niye Maliki var? Değil mi? Hadi kelamcılar tamam. Onlar teorik düşünüyorlar, akıl diyorlar vesaire diyorlar. E, i̇şte filozoflara gelinceye kadar zaten dini din olarak anlayan insanlar da yorum yapıyorlar. Tevil yapıyorlar. Şimdi onlar da mı aklı daha üstün tutuyorlar? Böyle bir şeydi. Akıl olmazsa din olmaz zaten. Evet. Akıl olmasa insan olmaz. İnsan olmazsa da din olmaz. Bu bir üstünlük meselesi değil. Yani öyle görmemek lazım. Bu bir mülazemet meselesi, karşılıklı gerektirme meselesi. Evet. Teşekkürler hocam. Merve diğer soruya bakalım. Ee, Sümeyra hocanız soruyor siz on. Sümeyra hocam siz sorun. Ya, bu sorabilirsiniz evet. Cabiri ile ilgili bir şey galiba, değil mi? Evet hocam. Hocam Cavili'nin yani şeyin girişinde İngiliz'den girişinde okumuştum ben. Evet. Yani aslında bir uzlaştırma çabası olmadığını, sadece aralarında çatışma olmadığını söylüyor. Yani çatışma olmadığını göstermeye çalışıyormuş İbn. -i. Şimdi doğru söylüyor, doğrudur. Şimdi bu ikisi süt kardeştir. İkisi de hakikattir. Hakikat hakikatli destekler dediğine göre normalde çatışma yoktur. Çatışma gibi bir durumlar ortaya çıkar. Nereden kaynaklıdır bu? Ne dinden ne felsefeden değil. İnsanların bu iki şeyi yan yana getirmedeki bir takım eksikliklerinden kaynaklanır. Yani bu eksikliklerden kaynaklı bir durumu onların zatından, özünden ileri geliyor gibi alıp bunları ayırmamak lazım. O ittisali, o birlikteliği sürdürmek lazım. Bunu nasıl yapacağız? E kendi çabamızda ürettiğimiz, bilim dediğimiz şey bunu söylüyor. E şimdi ya ondan ya ondan vazgeçeceğiz. İbn-i diyor ki ne ondan vazgeçerim ne bundan vazgeçerim. Efendim ben e, metnin, dilin, dinin ilkelerinin el verdiği ölçüde onu ben anlamaya çalışıyorum. Çünkü anlayışıma yaklaştırırım. Çekerim onu kendime doğru. Bu Böyle anlamak lazım bunu. Dini yani, değiştirmek, o. bozmak değil. Be, e, zaten ee, Cenab-ı Hak e, bir takım ifadeleri hatta e, din felsefesinde e, El Keşf'an Menahicil Edil'de de vardır. Yön isnadı, cihet isnadı efendim el kol yüz isnadı evet. değil mi? Bunlar var evet. sıfatlar. Antropomorfizme e, doğru yorumlanan ifadeler var. Allah onları niye kullanıyor? Benim çapım o kadar da onun için kullanıyor. Evet. O zaman ben kendi çapıma uygun hale getirmek durumundayım. O analojiler niye var? O benzetmeler niye var? E şimdi sufiler dinin özünü biz biliyoruz diyorlar. Değil mi? Mistikler. E kullandıkları dil baştan aşağı metafor. Niye öyle anlatıyorlar? İnsanlar anlayamıyor çünkü. Kendileri de anlayamıyorlar. Onun için onlar üzerinden böyle çağrışımlarla efendim götürüyorlar. Dolayısıyla dinle bilim çatışmaz doğrudur. Ama çatışır gibi gözüktüğü durumlar olur. O durumlarda tevile başvururuz. E ben kendi araştırdığım şey önümde. Ben bunu değiştiremiyorum. Bunu buldum. E şimdi bunu buldum diye ben dinden vaz mı geçeceğim? Vazgeçmiyorum. E bu görüşümü mü reddedeceğim? Niye reddedeyim? O kadar emek çekmişim. Ne yapacağım o zaman? E din zaten buna müsait. Ona izin veriyor belli noktalarda. Onu yorumlayacağım. Bu kadar. Bu aklın üstünlüğü, dinin altta kalışı falan değil. Dinden vazgeçmiyorum ben. Ona ihtiyacım var. Dini önemsiyorum. Tevil demek bu demek. Böyle de bakmak lazım. Evet. Yoksa çizer atarım. Ne uğraşacağım? Hatta birilerinin meselesi... yaptığı gibi Birilerinin yaptığı gibi son zamanlarda deizm diye bir şeyler var biliyorsunuz. Hı hı. Hatta efendim ömrünü vermiş adamlar bile gelip bir yerde tıkanıyorlar. Vazgeçiyorlar dinden. Rüşt diyor ki vazgeçme kardeşim bunsuz olmaz. Ondan sonra İbnürüştü dini küçümleme ne, ne küçümsemesi dini her şeyin önüne koyuyor ki vazgeçmiyor sımsıkı sarılıyor adam. Böyle bakmak lazım. Sağ olun hocam. Başka soru var mıydı Merve? Sümeri hocanın diğer bir sorusu var. Ha, diğer bir soru sizce fasüllü makal halkın tüm kesimine hitap edilmesi için mi yazılmıştır? yani her okuyan anlayabilir bence, iyi bir çevirisi Türkçe çevirisi olursa hiçbir sıkıntı çekmez bu problemi en açık ve net şekilde çözüp bu tartışmalara son vermek niyetiyle, makale makalo demek din ve felsefe ilişkilerinde hikmetle din ilişkilerinde söylenebilecek her şey söylenmiş en son sözü de ben söylüyorum demek bu, yani bunun ötesi yok, çünkü Felsefeye göre dini meşrulaştırmanın bir sürü yeri aranmış. Din adına felsefeyi reddetme yapılmış. Felsefe adına dini reddetme yapılmış. Yani dört tane tavır konabilir değil mi? Din-felsefe ilişkisinde evet. alırsın, din bana yeter dersin, felsefeyi bilimi görmezden gelirsin. Yapılmış mı? Yapılmış. Dehriyeler var, materyalistler var, naturalistler var. Değil mi? Var. Evet. Din adına e, felsefeyi reddedersin. Hemen yakın işte uğraştığı Gazali var. Değil mi? Felsefeyi mahkum etmiş. Efendim. Ya da uzlaştırırsın. Uzlaştırmaya çalışanlar ne yapmışlar ki öncekiler? Felsefeyle dini meşrulaştırmaya çalışmışlar. O da derde derman olmamış. Diyor ki dördüncü şık kaldı onu da ben yapıyorum. Bu işe noktayı koyuyorum. Baslül makal bu demek. Evet. Dolayısıyla her insanın anlayabileceği şekilde benzetmelerle, metaforlarla, analojilerle e, meseleyi vuzuğa kavuşturuyor. İşte fıkha atıf yapıyor, kelama atıf yapıyor öyle değil mi? Yani diyor sadece yanlış yapan, efendim günah işleyen, dine aykırı tavır tutum sergileyen filozoflar mı fakihlerin içinde yok mu kardeşim? Ben de onların içindeyim zaten diyor. Ben biliyorum işin iç yüzünü demek istiyor bir bak ama. Dolayısıyla içeriden konuşuyor. Ama Yapılmamış olanı yapıyor. Din zemininde felsefeye alan açıyor. Evet. Başka evet. var mıydı? Ha var. Eşyada aslından ibahadır. Kapısına çıkıyor gibi hocam. E zaten şey de e, budur. Bir yasaklama açık bir sınır çizilmemişse Allah'ın yarattığı her şey tertemizdir. Allah da e, neyi efendim bizi sınamak bakımından onu da o yaratmış ama diyor ki gelme buraya kardeşim. Samimiysen bana inanıyorsan bana gerekçe sormak gibi bir yetkin de yok zaten. İstemiyorum. Yapma bunu. Din orada bir irade, bir samimiyet sınavı yapmak durumundadır. Yani her şeyin niyesinin içini olmayan yer sadece burasıdır. Diğer tarafların hep içini vardır. Niye haram kıldı? Yine bir hikmet ararız. Bu, bu akıl durmaz. Ayrı mesele. Ama e, haram kesin açık net bir şekilde çizilmemişse sınır mubahtır. yani o doğru o bizim şeyde de öyledir kelamda da fıkıhta da bu böyledir zaten evet son dönemlerde İbnü'rüş üzerine yeterli düzeyde çalışmalar var mı İbnü'rüş'ün İbn Sina'ya İbn yani yönelik eleştirileri Aristoteles'ine getiriyor mu e getiriyor tabii hepsini hepsiyle hesaplaşıyor İbnü'rüş işte Temistius'tur Alexander Aphrodisias'tır İskender Afrodisidir. efendim hepsine efendim, katıldığı yanlar var, katılmadığı yanlar var. Hatta işte İbni Bahatçe, değil mi? Hocası denir ama hocası değil. E, çünkü çocuk yaştaymış İbni Bahatçe vefat ettiğinde, 10-12 yaşlarında filan efendim. İbni Bahatçe'yi e, incelemiş, özellikle bu faal akıl meselesinde, bayağı istifade etmiş ondan. Faal akıl meselesinde İbni Bahatçe'nin görüşü diyor, beni önce cezbetti, çekti ama sonra anladım ki beni yanlış yere götürüyor. Vazgeçiyor. Efendim, İbnü onu tanıştırmış, tamam. Ama hocalık talebeli ilişkisine dair herhangi bir şey ben bilmiyorum, ee, efendim. Zaten e, İbnü Tufail'in e, asıl şeyi e, tabiplik, efendim. O felsefi şeyi de, e, efendim daha böyle mistisizme doğru kayan biraz daha, efendim e, öyle bir boyutu var. onun içinde, onunla da pek şey yok. İbn Arabi'nin iddiaları var biliyorsunuz, İbn Rüştü sıkıştırmış etmiş o da i̇bn vefat ettiğinde daha çocuk yani ilk gençlik dönemlerinde filan ya da ergenlik dönemlerinde diyelim. Dolayısıyla i̇bn hem Aristo çok nazik ama yani Aristo'ya karşı başkalarına olduğundan daha nazik çünkü üstadı yani bu, bu normal bir şey. E nazikçe ayrılıyor, çekiliyor kenara, orada kalıyor, bu başka yere doğru gidiyor. Bunu açıkça deklar etmesine de gerek yok. E onları e, Rüşt'ün bütünlüğünü, onun bir Müslüman filozof olduğunu, bir fıkıhçı filozof olduğunu dikkate alarak bakarsanız yakalıyorsunuz. Yoksa bir yerinden tutup çorap söküğü gibi sökerseniz Rüşt'ü bulamıyorsunuz. Yani ben öyle bir yaklaşımla bakıyorum hmm. olaya e, ve birçok araştırmacıya göre. Efendim benim farklı düşündüğüm şeyler var. -i son dönemlerde yapılan çalışmalar var mı? Benden sonra bir 4-5 tane doktora düzeyinde çalışma yapıldı bildiğim kadarıyla. Yüksek lisans tezleri var. Kelamcıların yaptığı var, fıkıhçıların yaptığı var, o var, bu var. Fakat gençlere ben buradan şunu da söyleyeyim fırsatı gelmişken. Buyurun. Ee, bakın elinizdeki İbnürüt çalışmalarına. Çoğunda bana atıf yoktur. Tamam. Yoktur. Niye yoktur? Bilmiyorum <gülüyor> onun niyesini. Ee, benim tezlerimi tartışmayı göz, gözlerine alamıyorlar anlaşılan. Yani benim İbn-i ilişkin tespitlerimi çünkü benden farklı düşünüyorlar. Psikolojide farklı düşünüyorlar. Efendime söyleyeyim e, bu sebeplilik meselesinde filan yani birçok konuda farklı düşündükleri için özellikle faal akıl meselesinde efendim ya eleştirin yerden yere vurun değil mi? <gülüyor> Yanlış düşünüyor diyeyim. De yani. Bir şey yapın yani ama yok. Makalelerde bile yok. Adam 10-15 sayfa makale yazıyor. Benden sonra yapılan tezleri e, alıyor, kullanıyor. Atıf yapıyor, bana uğramıyor. Allah'ım. Bakın yani gençler buna bir baksınlar. Bu Türkiye'de akademiyanın bir marazıdır, hastalığıdır. Yerli kaynaklara bakmazlar. Hep yabancı kaynaklara atıf yaparlar. Bu bir aşağılık kompleksinin yansımasıdır. Bunu da e, antiparantez söyleyeyim. Birçok evet. şeyde, e, mesela bizim hocam Mahmut Kaya'nın çevirilerinden istifade ederler, çeviriler yaparlar, yeni çeviriler. Hmm. Hiç göndermezler, hiç şey yapmazlar. Bunları biliyoruz biz. Yani e, bu, bu, bu da ayrı bir yaramızdır bizim. E, onu da bir dikkatinize sunmuş olayım ben. Evet, evet başka soru var mı bakıyorum. Yok hocam sorular bitti. Ee, öpey müzakere ettik. Çok sağ olun. Ağzınıza sağ olun. İbnizle sağlık. Ee, İbn-i Rüşt zihnimizde canlandı. Ee, en azından çok daha iyi tanımış olduk. Yani ben kendi adımını söyleyeyim. Öğrencilerimiz de muhtemelen çok daha iyi tanımışlardır. Ee, bir takım tabii sitemlerinizi de burada beyan etmeniz de iyi oldu. Ee, en azından felsefede çalışan i̇bn Rüşt çalışan arkadaşlar da bunu dikkate alırlar. Bakarlar. Ee, Abdullah hocam aramızda. Ee, hoş geldiniz hocam. Ha, merhabalar hocam. Ben isminizi Sivas'ta çok duydum ama karşılaşma imkanımız olmadı. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. İstifade üç sene, evet, 3 sene Sivas'ta çalıştım. İşte 1,5 senedir de Malatya'dayım. E, kadrom İstanbul'da. Ben geziyorum böyle. E, Allah razı olsun hocam. Hayırlı olsun. E, çok istifade Allah. ettik. Biz de hocam pandemi sürecinde Okul Akademi diye bir e, online platform kurmuş olduk. Burada hocalarımızla istifade ediyoruz. Siz de destek oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Ee, bu, çok memnun oldum. Yani ben haberdar değildim işin doğrusu. Böylece haberdar olmuş oldum. E, Takibi alırız artık. İnşallah hocam. Allah razı olsun. E, bu atıfla ilgili konuda da değineyim hocam. Ben de istnat atıf sistemiyle uğraşıyorum. O da bir proje kapsamında. Evet. Biz de hocam, e, şunu ifade edeyim. E, akademik yazım alanında bir boşluk var. Şöyle bir boşluk var. Atomu herkes kendi parçalıyor gibi direkt başlayıp yazıp devam edebiliyorlar. Yani normalde bu konuda kim çalışmış, ne çalışmış, konuyu nereye kadar getirmiş, eksiğine fazlasına bir literatür değerlendirmesi yapması gerekir. Bu yapılmıyor. İşin garibi şu, Aynen. danışmanlar, jüri üyeleri veya hakemler de, arkadaşım sen bundan önce yapılan çalışmalara niye baktın da ditlemiyorlar. Demiyor. Çünkü kendileri yani. okumuyorlar çalışmaları çoğu. E, okuyanlar istisna. Aynen. Yani öyle bir problem var. İnşallah zaman içinde düzelir. Evet. Dolayısıyla şimdi i̇bn Rüşt'ün yöntem ilkelerine bir baksınlar. Yanlış yani. görüş beyan etmiş ve ben o yanlışı gördüğüm için o yanlışa tekrar düşmememe imkan sağladığı için ona bile teşekkür etmek lazım. Aynen. aynen, aynen, aynen. Dolayısıyla bizim o yükselme Kindi'de de var benzer şeyler. Gazami'de de var yani. Sadece i̇bn Rüşt değil. Hep de böyle bakıyorlardı. E kimden ne alırlarsa hepsini belirtiyorlardı efendime söyleyeyim. Bu batılını, o bilimsel yöntem dediği şeyi oho onlar hamuduyla götürüyorlar ama biz onlardan önce bu işleri yaptık. Koyduk evet. ortaya. Her evet. alanda yani dini ilimler alanında da, felsefi alanda da diyelim. Evet. Evet. Dolayısıyla gençlere ben her fırsatta bunları söylüyorum. Yaşadığım çok tuhaf örnekler var efendim. Onları da ömür vefa eder, hatırat yazarsak orada açık açık yazacağım. Çünkü bu evet yanlışların sürmemesi için bir takım evet. şeylerin olduğu gibi ortaya konulması lazım. Ee, bu işte ilahiyat felsefe tartışmalarına dair bilmiyorum. Okuma imkanınız oldu mu? Benim bir e, İslam fil felsefecileri koordinasyon toplantısına bir defa davet edildim zaten. Orada e, aynen İbn-i gibi tarafsız bir üslupla hem ilahiyat hem edebiyattaki felsefecileri Ortaya koydum. Anlatabildim mi? Yani arkadaşların Hı. onu okumasını tavsiye ederim. Tebliğiniz özelinde e, bir müsait olduğumuz Cumartesi-Pazar günü dinlemek isteriz sizlere. Olur. Olur Bersin. inşallah. E, yani o tebliğ değil de bir e, panel konuşmasıydı. Hı. Bir tamam, Hocam. Hocam. hoca vardı. Bayram Ali Çetinkaya hoca vardı. Yaşar Aydınlı hoca vardı ama o bir e, yakının rahatsızlığı sebebiyle katılamadı. Benim o panelde yaptığım konuşmanın metinleşmiş haliydi o. Dolayısıyla e, ben Caner hocama onu gönderirim. O da arkadaşlara bir ulaştırır. Yani Türkiye'de çok sıkıntı var. Çok sıkıntı var. Evet. Evet. Hatta alandan alana kaçışlar var <gülüyor> ilayetle bu felsefe problemleri hale gelince. Evet. Yani büyük bir şeye kaçtılar, öyle diyelim. Edebiyat Fakültelerini. Evet. orada da öğrenci problemi olunca bir daha <gülüyor> geri dönmek istiyorlar sanki. Yani bu Ben iki sıkıntılar... tarafı da ben iki tarafı da yaşadım, iki tarafı da evet. iyi biliyorum. Efendim. Evet. E, yani hem hoca olarak işte dekanlık da yaptık ilahiyat fakültesinde, evet. kurucu dekanlık da yaptık. Edebiyat Fakültesinde zaten akademik kariyer yaptık. Efendim, ilahiyatta lisans aldık. Ben iki tarafı da çok iyi görebiliyorum. Efendim bir de İbn Rüşdçu perspektiften de bakıyorum efendim. Hepsini olduğu gibi ortaya koyuyorum. Bu cesareti göstermek zorundayız arkadaşlar. Yani yaramız varsa e, temizleyeceğiz, tedavi edeceğiz. Başka yolu yok bu işin. Işte. Eyvallah hocam. Evet sanırım başka soru yok. Müzakereyi noktalayabiliriz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Davetimize icabet ettiniz, katıldınız. Çok güzel bilgilerle bizi aydınlattınız. Öğrenciler adına, katılımcılar adına size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Ben teşekkür ediyorum. Yani çok böyle akademik ve üslup ve sistematik bir ilerleme olmasa da, efendim zaten onlar yazılı, herkes onu görebilir. Bu çalışmalar evet. sırasında benim tecrübe olarak yaşadıklarımı ben daha ziyade tespitlerimi yazdım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Oku, okut. Efendim organizasyonuna e, başarılar diliyorum. Çok güzel tamam. iş yapıyorsunuz. Teşekkürler hocam. Tanıtalım. Çok sağ olun. Keşke daha önceden haberdar olsaydım. Evet, evet arkadaşlar e, müzakeremizi kapatıyoruz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.